Sinema Merkez'den Ruiqo merhaba arkadaşlar nasılsınızsiniz iyi misiniz? Eee <gülüyor> The Son life. oynayacağız. Şimdi başlıyoruz ama hileli tabii ki de. Hemen Lan ne oluyor? Dur. Hemen şuradan playımız açacağım. Siz görmüyorsunuz. Buradan fly. Hopsa. What? Neyse fly no clip, no clip, TP tool Pressp First light Hoppa Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Abone olup like yapmayı <gülüyor> unutmayın Bildiğiniz gibi online oyunlar sonucu Eğlence mekanını açtık Ve arkadaşlar e, Etkinlikler yaptık Minecraft sonuçları yaptık Sizde eğer katılmak istiyorsanız basıyoruz hadi misiniz? Fly, no clip, no clip, no clip, TP tool. Friday the Spectacular, First Light. Tamam, ben bunları açacağım. Eee buradan da gelip eee SPF açtım. Kukuz da tamam. Şuradan ben kardeşim sıkıntı yok. Ya piriso tim yazıyorum olmuyor. NSP çıkma. Ha tamam. Fly nokta nokta. Oğlum bunları göstereceğim ben ya. Bir kağıtca değil de günümüz oldu ya. İyi zaman. Beni sinirlendiriyorsun. <Gülüyor> <bana, bunu dayanıp. Gülüyor> <Gülüyor> tamam, kartı da alalım da en sen kartı gelip değil de Beyler bak çok sinirleniyorum ya. Şaka maka. Bak beni çok sinirlendiriyorlar beyler. Ben onları günlerini göstereceğim. Kimmiş benim bu uğraşanlar? Görecek hepsi. Şu kartalmam lazım. Evet beyler. Bak oğlum birisi hile galiba. Bilmiyorum tekte nasıl tekte vurabiliyorsan hile var muhtemelen oyunda. Oyunda muhtemelen hile var yüksek ihtimalle. Ama Flymolive hiç şey yapmıyor. Yani... Ee, girsene. Öldü. Nasıl oldu ya? <gülüyor> görüyor musunuz beyler? Kendi kendine nasıl oluyor bilmiyorum. Neyse. Başla bir sunucuya geçeceğim çünkü bu sunucuda bir sorun var galiba. Yani bir hile var. Bilmiyorum çünkü sürekli aynı şeyler geçiliyor. bakalım. Os İzim hemen yapalım. Suçlar. Oğlum bir yıl var. Geçti. Christmas. Taneye var Christmas. Buradın lan. Şşşt. Şşt. Bak adam Ya neyse arkadaşlar Bu videonun da sonuna geldik Daha fazla böyle videolar istiyorsanız Kanalıma abone ol like at, atmayı unutmayın Online oyunlar sunusu yani Eğlence mekanı açıklama kısmından Bulabilirsiniz Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ee, Videolar gelecek Bay bay